Arkadaşlar hepinize yeniden merhabalar bugün sizlerle birlikte yeni spikerimiz Gunnel Spiker 2 Ama bu 2 derken komik montajlı halini izleyeceğiz Arkadaşlar Gunnel Spiker 2. video ve komik montaj yani komik montajlı çekilmiş hali arkadaşlar bu sefer komik montajını izleyeceğiz. Şöyle hemen açtım videoyu. Bu komik montaj. Bu Sampdiller. Ne? Ah be, senin gibi muhabinim olsa Amerika'ya kredi açarım. Johan. <deunktur> evet arkadaşlar. Komik montaj dediğim gibi. Ne? Süpüs ya. Süpüs. <gülüyor> Gülen adamı koymuşlar. Komik montaj. Bunlar hepsi montaj. Bamba zero. zero. dur bu küfürlü bu küfürlü bu küfürlü buraya atlayalım bu küfürlü. O saniye atladık. Level <gülüyor> beni, beni kör et, kör! beni kör et, Allahım Beni beni <gülüyor> <Interesting> <gülüyor> Oha. Buna cevap veremedim Güneş Şimdi nasıl desem Falan ama yani Çok komik <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bence montaj güzel olmuş yani Roman <gülüyor> <gülüyor> 3 ne olduğunu, nelerin hangi durumlar başka yerler. One, two, two, one. Ölürüm, ölürüm, yer ben ölürüm. TikTok'ta isteyen beni seyredebilir. Yaşlı bir an değiliz. Brave, Ruslu mahargisi. Bu sifikada hiçbir şey anlamıyorum. Giriyor bir de ya. Tam bir manyak. US is the end of the range. Ne diyecektimi unuttum ya. <gülüyor> dur. ucuna dur, gelsene söyleyeyim. Neydi ya? Evet arkadaşlar buradaki komik montaj videomuzun sonuna geldik. Yani kanalı Speaker 2 komik montaj videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Daha fazla video istiyorsanız dediğim gibi aşağıdan videolarımı like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Aşağıdaki bildirimleri açın, çalı işaretine tıklayın. Hepinizi seviyorum, görüşmek üzere. Hoşçakalın, bye bye, Cüz.